Rüyada patron görmek genel anlam itibariyle iş ve ticaret dünyasına yorulur. Rüya sahibi kariyer yapma hevesinde olan ve mesleğine en yüksek yerde olmanın hayalini kuran bir kişi olarak tabir edilir. Rüya sahibi işinde ilerlemek için oldukça özveri ve fedakar çalışan bazen fazla mesai bile harcayan ve bundan hiç etmeyen kişidir. Rüyada patron görmek rüya sahibinin kafasındaki yeni işlere ve projelere işaret eder. Yakın gelecek için küçük bir girişimci olarak kendini işini kurup kendi kendisinin patronu olmayı istiyordur. Tüm özveriyi ve emeği kendi işi için yapıp gelecekte rahat yaşayabilmek için kazancını artırmanın yollarını arıyor demektir. Rüyada patron olmak Hayırlı bir rüya değildir. Rüya sahibi için kötü olayların ve işsizliğin habercisidir. Rüyasında patron olduğunu gören kişi rüyanın tam aksine işsiz, parasız kalacak. Bu nedenle de çok zor, sıkıntılı, parasız günler geçirecektir. Rüyada patron ile kavga etmek bu hayırlara işaret eden bir rüyadır. Rüya sahibinin darlıktan kurtularak elini para görmesine ve kendisine iyi kazanç sağlayacak olan işlere girmesine işaret eder. Rüya sahibi nihayet zor günlerden kurtuluyor demektir. Rüyada patron ile konuşmak. Rüya sahibinin parasının muhasebesini yaptığı anlama gelir. Rüyada patron ile konuştuğunu gören kişi kar zarar hesabı yapıyor, alacak verecek işlerini ayarlıyor demektir. Rüyada patron ve işini görmek. Bir kişi rüyasında patronu ve eşini birlikte görüyorsa bu onun iş ortaklığı peşinde olduğu ya da kodaman diye adlandırılan zengin para babalarından yardım göreceği anlamına gelir. Rüyada işten kovulmak. iş hayatındaki gelişmeler ve ilerlemelerle işaret edilir. Rüyasında işten kovulduğunu gören kişinin aksine işlerinde bereket olur ve işleri bir anda yoğunlaşır. Dolayısıyla kazancı artar. Rüyada patronu yaralamak. Kızgınlık anında ağızdan çıkacak sözlerle sevilen birini kırmak ve o kimsenin uzun süre küsmesi anlamına gelir. Buraya her türlü iletişimde sorunlar çıkacağını yansıttığı için bu dönemde iş anlaşmaları yapmamak gerektiğinin altını çizer. Maddi konuları içeren konuşmalarda can sıkıcı havadisler alınacağını, iş değiştirmek isteyen kişilerin yanlış zamanlama yüzünden hem çalıştıkları işten olacaklarını hem de uzun süre iş bulamayacaklarını bildirir. Marjada bir ilişkiye girileceğini ama sonun kişi için hayırlı olacağını kısa sürede süreceğinin bu işin anlatılır. Rüyada patronu öldürmek. İş yaşantısında bir bitiş veya sonla karşılaşacak olan rüya sahibinin yeni iş alanları ararken sınırlarına hakim olmamasından ötürü sorunlar yaşayacağını, amirlerinden hoşuna gitmeyecek sözler duyacağını ve alması gereken bir terfi varsa şu an için beklemekten başka bir şey yapamayacağını bildirir. Tembellik ve disfisizlik yüzünden iş kaybı yaşamayan insanların gözünde değer kaybetmeye yorumlanır. Rüyada patronu öpmek. Rüya gören kişinin sıkıntı olduğu ve ne yapacağını bilemez duruma düştüğü bir anda çağrıyı patronun kapısını çalmakta bulacağına ve ondan olumlu yanıt alacağına işaret eder. Rüya'da patronu gülerken görmek, rüya gören kişinin iş yerinde yaşadığı sıkıntıların çözüleceğine, başarısının ve kazancın önündeki engellerin kalkacağına, ticaretin açılacağına ve böylece hayatının düzene gireceğine işaret eder. Rüya'da eski patronu görmek, rüya gören kişinin o kimseyle kapanmamış bir alacak-verecek davasının olduğuna yorumlarken, bir diğer yandan da rüya sahibinin eski patronuyla tesadüfen bir yerde karşılaşabileceğine ya da onun hakkında bazı haberler duyabileceğine işaret eder. Rüyada patronu yatakta görmek. Rüya gören kişinin uykusunda patron olarak gördüğü kişinin rahatlık, ferahlık ve hoş hoşluk içinde olduğu anlamına gelir. O kimsenin sağlığının ve ağız tadının kazancının neşesinin huzurunun yerinde olduğunu anlatır. Rüyada patronunu ağlarken görmek. Rüya gören kişinin iş konusunda başının sıkıştığı çalışmayı atlattıktan, açtıktan sonra iyi işler ve çalışmalar gerçekleştireceğine, sıkıntılardan kurtulacağına, büyük ve hayırlı kazançlar elde edeceğine, boşlarını bitireceğine, üzüntülerin yerini, sevincin, mutluluğun alacağına ve yardım ettiği kişilerin de kendisine yardım edeceğine işaret eder değerli arkadaşlar, sayın seyirciler. Rüyada mısır görmek genel olarak rüya sahibine ve görülen rüyanın içeriğine göre çeşitli anlamlar çıkartılır. Bu durumda rüyaları en iyi şekilde analiz edebilmek çok önemlidir. Rüyada görülen mısır genel olarak iyi anlamda içerir. Eğer rüyayı gören kişi bekar bir genç kız ise yakın zamanda hayallerini kurduğu, istediği bir kısmet ile buluşacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişi iş güç sahibi bir kimse ise işlerinde gözle görülür başarılar elde edeceğine, bu durumda oldukça başarılı çalışmalar imza atacağı söylenir. Genel olarak rüyada görülen mısırın helal ve bol kazancı işaret olduğu bilinmektedir. Rüyada sarı renkli mısır görmek. Rüyada görülen sarı renkli mısır rüya yorumculuğu tarafından pek ayrı şekilde yorumlanmaz. Genel olarak hastalığı çağrıştırır. Bu açıdan burayı gören kişilerin yakın zamanda hastalıklar ile boğuşacağı, bu durumda pek ayrı şeyler yaşamayacağı söylenebilir. Rüyada koçanlı mısır görmek. Rüyada görülen koçanları hala üzerinde yeşil mısır varsa yoksulluğa işaret olarak sayılmaktadır. Bu durumda zengin birinin yakın zamanda mal kaybederek yoksullaşacağı ya da çeşitli nedenlerden dolayı zaten yoksul olan bir kimsenin bu durumunun bir süre daha devam edeceği anlamı gelir. Bir kişi rüyasında kendisinin ya da başka insanların mısır topladığını görürse bu durumda rüya çeşitli şekillerde yorumlanır. Ancak genel olarak rüya yorumcularının ortak fikri rüyada mısır toplayan bir kişinin yakın arkadaşının ya da yakın çevresinin elde edeceği önemli bir başarı ya da kazanacağı helal para olarak ifade edilir. Bu durumda rüya sahibinin arkadaşına ya da yakın çevresine duyacağı heyecan, sevinç ifade edilir. Rüyada mısır yemek, bol kazanç ve hayırlı bir kısmet anlamına gelir. Rüya sahibinin işlerinin açılacağına, uğradığı haksızlığın düzeltileceğine, cebinden önemsiz bir sebepten ötürü çıkan paranın kat ve kat daha fazlasını kazanacağına, eşiyle birlikte bir iş yerine sahip olacağına, dertlerin sıkıntıların çözüme kavuşacağına, atılan doğru adımlar sayesinde büyük bir zenginliğe sahip olunacağına yorulur. Rüyada mısır yemek ve koçanını atmak, uzun zamandan beri hayaliyle yanı tutuşulan bir işe girileceğine, bu sayede çok büyük bir özgüvene sahip olunacağına, zor zamanların geride kalacağına, başın sıkıştığı bir anda sevilen, değer verilen bir arkadaştan gelecek yardımla sorunun çözüleceğine e, işaret eder. Rüyada mısır tarlası görmek, iş hayatında büyük bir sıçramaya, bir işe girileceğine, bu sayede ele geçen paranın daha da artacağına, yeni bir sosyal hayata adım atılacağına, çok istenen bir şeye sahip olmak için başka bir şehre ya da ülkeye ta taşınılacağına ve sorun çıkartan bir kişiyle tüm bağların koparılacağına yorumlanır. Rüyada mısır tarlasına girmek, iş hayatındaki acı bilin atlatılması ile birlikte hayırlı bir mevkiye giden yol açılacağı ve anne baba için istenen çok büyük bir isteğin gerçeğe dönüştürüleceği anlamı gelir. Rüyada haşlanmış mısır görmek. Kolay yoldan kazanılacak paraya işaret eder, şans oyunlarından kazanılacak ya da uzak bir akrabadan kalacak yüklü miktarda bir savret sayesinde hayallerin gerçeğe dönüşeceğine işaret eder. Rüyada közde Mısır görmek, işlerin bu zamana kadar hiç olmadığı oranda kazançlı olacağına, aydınlık günlerinin yakında olduğuna, iş için alınmış bir borcun kısa bir zaman içinde geri ödeneceğine, aksiliklerin ortadan kalkacağına ve kardeşler arasında yaşanan sürt son bulacağına işaret eder. Rüyada Mısır Taneleri Görmek Bereketli bir işe girilecek ve kişi hem kendisi hem de ailesi için iyi yaşam şartlarına kavuşacak demektir. Hayalleri kurulan şeyler gerçek oluyor ve bu sayede anne baba yakın akrabaların çok sevinici bir haber almıyor demektir. Sağlıkla ilgili olan bir sorundan ötürü yaşanan üzüntü de uzun zaman uzun ama kesin bir çare sayesinde oradan kalkacak demektir. Rüyada mısır tanelerini ekmek. Yakın bir arkadaşın yardımıyla kurulan bir işten kazanılan parayla yeni ve daha kazançlı bir işle ilgili olarak bir adım atılacağına büyük bir başarı ve saygınlık kazandıracak bir noktaya gelineceğine ve mağlup sahibi olunacağına yorulur. da Mısır Koçan'ı görmek Aile bireylerinden birinin başının girdiği berağdan kurtulması, kendisine yapılan bir haksızlığı ortadan kaldırılması için yapılan yardımın boşa gideceğini, karşılaşılan kötü bir durum yüzünden aksiliklerin daha da artacağını, tekin olmayan kişilerle muhatap olmak zorunda kalacağını anlatır. Rüyada Mısır koçanını kemirmek Güzel başlayan ve başlarda bol kazanç sağlayan bir işin kısa süre sonra epey sorun yaratacak bir hal alacağı, yardım eden ya da destek olan herkesin başına ağrıtacağı, aile bireylerin arasını bozacağı ve daha sonra büyük maddi kayıplara sebep olacağı anlamına gelir. da patlamış mısır görmek, haneye girecek iyi kalpli birisi sayesinde yaşanan tatsızlıkların, kırgınlıkların sona ereceğine, edilen yeminlerin, verilen sözlerin kısa zamanda tutulacağına, kötüye giden bir işin verilecek parasal destek sayesinde düze çıkarılacağına, sorunların çözüleceğine, fakir fukaraya yardım edileceğine, bu sayede bol, bol hayır duası alınacağına yorumlanır. Rüyada patlamış mısır satmak, işsizlikte buluşan bir akraba ya da bir arkada işe varmadan sağlanacağına, bu sayede kişiyle daha iyi ilişkiler içerisine girileceğine, ailesiyle arasındaki tartışmalar için kendisinin akıl hocalı yapılacağına ve bazı konuda fikir verileceğine işaret eder. Rüyada mısır biçmek, Uzun zamandan beri iş sahibi olmaya da bir aile kurma yolunda verilen emeklerin karşılığını bulacağına, aile hayatını derinden etkileyen bir derdin el birliği ile çözüme kavuşacağına, kazancın artırılması için ikinci bir işe girileceğine, sağlıklı bir bedene sahip olmak için spora başlanacağına ve vicdane rahat olunacağına işaret eder. Rüyada mısırı biçmek ve sonra toplamak. Kazançlı bir işe girilecek, bu iş sayesinde birçok kişiye ulaşılacak, ele geçen fırsatların daha iyi kullanılacağına ve zorlukların sıkıntıdan aşılacağına ve yeni bir ortaklığa girilip değişik bir iş yapılacağına işaret eder. Rüyada mısır sormak. İşleri kolaylaştıracak ve kazancı sürekli artan bir hal almasını sağlayacak bir adım atılacağına, eşler arasındaki soğukluğun yakın zaman ortada kalkacağına, kardeşlerin birlikte bir işe gireceğine, bu iş sayesinde anne baba için çok lazım olan bir şey anlayacağına ve eğitimde kalınan yerden tekrar başlanacağına tabir edilir. Mısır sormak ve Koymak araya giren kişilere rağmen yaşanan bir güzel bir kapı açacağına, hayat içerisinde daha iyi ve daha güçlü olunduğunu hissettireceğine, karşılaşılan kötü bir durum karşısında moral ve motivasyon sağlanacağına, sorunların aşılması konusunda yardım edeceğine yorulur. Rüyada mısır patlatmak, uyumlu beraberliklerin, kalabalık eğlenceli ortamlarda bulunmanın, duygusallığın artmasının işarettir. Coşkuyla karşılayacak güzel gelişmeler sayesinde kişinin evde huzur bulacağına, neşeyle geçecek bir döneme, sıklıkla çıkılacak yurtdışı gezilerine yabancı arkadaşlıklar kurulacağını anlatır. Kişinin yeteneklerine uygun, kendini fiziki ve ruhsal olarak en iyi şekilde temsil edeceği bir firmada yetkili konuma geleceğine, gayesine ulaşacak olan rüya sahibinin dışa dönük bir hayat yaşayacağını bildirir. Sosyal ortamların eğlencelerin artacağı bu dönemde maddi olarak rahat olmayacağını, kötü nılları geçmişte bırakmak suretiyle Rahatlanacağını işaret eder. Rüyada mısır ekmeği görmek. Rüya sahibinin kendi yanında kavrulup giden, kıt kanat geçiren fakat yine de haline şükretmesini bilen, komşusu açken yatmayan ve onunla kalan bir lokma ekmeğini dahi bölüşen, aldığı üç kuruş maaş bile olsa sadakalara hayır işi yapmaya çalışan, herhal er sütemiş bir kimse olduğu şeklinde ifade edilir. Rüyada mısır ekmeği yemek, rüya sahibi için rahat günlerine yaklaştığı anlamına gelir. Kişinin derdini ve sıkıntısını geride bırakacağına, geçim sıkıntısından kurtulacağına, böylelikle yüzünün güleceğine ve düzenen moral ile birlikte keyfinin sağlığında yerine geleceğine işaret eder sayın seyirciler ve değerli arkadaşlar.